Merhaba, rutin bir şekilde yapmamız gereken bakımlardan bir tanesi de cihaz millerinin yağlanması işlemidir. Zaman içerisinde kuruyan cihaz millerinin düzenli bir şekilde yağlanması, baskı kalitemizin daima üst düzeyde kalmasına yardımcı olacaktır. Gelin bir örneğini gerçekleştirelim. İlk olarak cihazımızı kapatıyoruz. Ardından baskı kafasını orta noktaya getiriyoruz. Öncelikle baskı kafasına bağlı olan miller ve tablanın her iki yanında bulunan milleri, kuru bir bez yardımıyla dikkatli bir şekilde temizliyoruz. Ardından toolbox içerisinden çıkan hidrolik yağ ile belirttiğimiz millere yağlama işlemi uyguluyoruz. Yağlama işlemini bitirdiğimizde son olarak baskı kafasını her yönde hareket ettirerek yağın eşit bir şekilde yayıldığından emin oluyoruz. Bir teknik destek videomuzun daha sonuna geldik.